Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çağlayan, ee, bugün sizlerle Ormanda Master'i oynayacağız, gördüğünüz gibi Karahasat girdik, bugün Master ile bir düz vuruş ile tek atmaya çalışacağız, oyun giriş ekranında e, Morgana Support yazdı, Fizz de Support yazmış herhalde orasını bilmiyorum, e, birbirleriyle kavga edip durdu, yani millet Support olmamak için uğraşır, bunlar Support kavgası ediyor, ilginç. <gülüyor> Ahri mid olmasına rağmen bu adam mide gitti. sonlandırmak. Hiç yardım etme. gerek var mı ona? Gerek yok. Sürünsün. Yakaladı. Gel hadi. Aaaa unu unuttum ben de gidiyorum sıçra atıyorum. Güzel yakaladı. Fizzon'u çaldı. Arkadaşlar çok garip bir başlangıç oldu. Ee, hemen şunu alayım da. Hızlı xp şey yaparız. Lee's'in sıçrası yok. Hemen gösterelim Ezreal'ın sıçra attığını görmedim heal'ı yok. Ben orada neden öyle sırattım? Hiyli olduğunu tamamen unuttum. Aramızda iblisler dolaşıyor. Güzel. Bulumuz da çaldı, güzel. Ah. Neyse, kanser olmayacağım. Böyleleri küfrü hak ediyor aslında. Bunlara küfür edeceksin ki yani şey olsunlar. Kimse tamamen masum değildir. Eee arkadaşlar <gülüyor> Q'yu zamanlamasını güzel atarsanız yani tam vuracağı zaman bu şekilde hasar yemezsiniz ve sonraki vuruş süresine kadar avantajınız olur. Ben o topa bir çıkayım. Güzel. İyisinler nerede acaba? Blues'un almıştır o büyük ihtimalle. Şöyle bir Biraz görüş bir alalım, bir alalım aslında iyi olur Çok güzel Liss'in blues varmamış Ben şuraya bir ward atıp alayım Biraz ping'imiz var ama Şöyle bunu da aldık ee, Buradan şey alalım Bu vampiri alalım ee, seri seri kara kasmaya bakacağız 20 yükteyiz gayet iyi Ondan sonra hemen bir mimi gitmem lazım Çok iyi, çok güzel topladık <gülüyor> E ne yapabilirdim? Q'nu bekletiyorum. Q'nuzu mutlaka bekletin arkadaşlar gördüğünüz gibi herif sıçra atıyor. Yani sıçra atmasını vesaire bekletin. Ay ocan neydi? Oraya gidip bir Q atıp intihar etsem nasıl olur acaba? Tek nokta hata Alabilir miyim ki? Alamam galiba. Bu kılıç benim bir parçam. Hmm. Neyse salalım <gülüyor> Ya çok saçma ya Adam gidiyor fizz alıyor Buffımızı çalıyor Flame yapıyor Hepsi aptal ya Ormanın Şöyle bir yakasına var, görüş alalım. Tamam. isim buralarda yok. Ben bir de tekrar gideceğim. Onun sıçrası yok çünkü. ya su kayıp. Neyse. Ormanımıza girelim. Aslında girebilirim ona ya. Ben o Yasuo'lara kanser olduğum için arkadaşlar. Şunu belirteyim. Yok. Çok safe. Vardı var diyeceğim ama bilmiyorum. Vakit kaybettirdi bana ya. Ee, bu arada 3 kill çok iyi yani masteri altı level'e kadar çok fazla gang, potansiyeli olmayan bir şey olduğu için üç level şey 3 kill şu an bizim için çok iyi. Ee, Davırlar yapacaklar ne ara altı level oldun sandın? Hadi be Yuruşta. çok iyi, çok iyi. <gülüyor> en azından orada. Bir kill çıkarttım. Lee Sin kaç demeldi? Göremedim. 4 demel miydi? Nereden gidecek acaba? Şöyle bir görüş alalım. Golemlerimize gidelim. Nisin Sin nere verdi acaba? Aa, Golemleri almış da gitmiş. Hmm. Buralara çok vakit kaybettik. Nisini ormanda bir yakalayabilsem. Neyse, bence soyul ya döneceğim tekrar. Aa, onu kaçırmasa çok iyiydi be. Vardı bitti burada. Oynarız orayı ya. Ne ara 7 level oldun sen be? Sen ne ara 7 level oldun ya? Anılar sisteki gölgeler gibi. Manası yok ki Ahren'in. Ah, hemen orman itimim bizi bitirelim. Kendini savunmayı bile Ah, neyse, sıçrasını attı. Ya ben orada bilerek girdim, şöyle bitkinlik de attı buna ya. İkisini banıp ölmeyi gözü aldım ama. Sıçra atıp şey yapacağını düşünemedim <gülüyor> Neyse sıkıntı yok bizim kill almamız önemli şu anda Çizmeme alacağım hemen Üzerine sen gel <gülüyor> Seri seri orman dönmemiz gerekiyor Hemen blusuna gitmem gerekiyor Ya da aslında golemleri alıp oradan sonra 6 level olup da gidebilirim Millet çünkü çok fazla levelde geri kaldım Azir 8 level, Yasuo 7, bot lane ne alemde? Bot çok kötü durumda ya zaten. Şuna baksanıza ya. Ezreal kaç olmuş? 5-1 olmuş. Ya bir salgının pençesi. <gülüyor> Olamadım 6 level. Abi geldim düşünme. işte. Hı -hı. Çok iyi. Orada ulti atmasını bekledim. Ulti attığı zaman Q attım ki hemen e, yani şey yapalım onu. Dodge diye. Yasuo ya suya girebiliriz. Abi yardım lazım buraya, çünkü Malphite'ın ultisi var çık sen oraya neden girdin ki ya, Hafiz <gülüyor> aptal mısın ya, aptal herhalde arkadaş Malfight'ın ultisi var ya. biz direkt işe yaparlar. Zaten midi de 4 dediler şu an. <gülüyor> Çizmemizi direkt bitirelim. Abi üzerine ben statik çıkacağım direkt. Sen gel hemen. %10 kritik biz biraz aptal ya. aptal sanırım Zihnimde bir yabancının sesi yankılanıyor. Askerlerim ileri! Başka burada kimse yok niye kafama pik atıp duruyorsun ya aptal mısın oğlum sen ya ya sen aptal mısın ya Tamamıyla aptal herif ya Al al kodumuz sala ya, küfür etmek istemiyorum arkadaşlar bu gibi aptallara Oramızda Ama hak ediyorlar, hak ediyorlar yani ee, benim redim almamış o <gülüyor> Kendi redime gidecek herhalde Ben kendi redimi alıp bir gideceğim oraya Ne? Benim red kimdi? Ha olamazsın ya Güzel sıçır hocam W'i basamadım. Neyse, ultisini güzel dojladık orada ama. Ya ben orada W'i basamadım. Ya bassam da zaten kesin ölçektim ama. Kaçtın şu an, geldi mi? Siz karahassat kasıyorsanız biz de kasıyoruz. Haydi be! Ulti atacağını biliyordum da ulti atacağını anı hesaplayıp şey yapamadım. Q atamadım. O Alevicilerini istiyorum ben ya. O Alev'i alabilir miyiz ya? Şu Alev'i bir alalım. Artık yani lanet olsun dakika olmuş 17. Hala ilk ejder duruyor ya. Hala ilk ejder duruyor tutarlı olduğu tek nokta hata yapmak takımından biri katledildi haa <Gülüyor> biri katledildi hua haa haa haa aynen da sıçratlı herifle <gülüyor> <Gülüyor> Geleceğim ben sana bekle. Op ton ne yapıyor abi? <Gülüyor> <Gülüyor>